Efendim e, Deniz Çakır biliyorsunuz arkadaşlarıyla beraber bir kafeteryaya gitmişti. Bir arkadaşının doğum gününü kutlamak üzere. Hemen yan masasında oturan bir grup hanımefendiyle e, problem yaşamıştı. Hanımefendilerin başörtülü olmasından kaynaklanan bir problem olarak kamuoyuna yansıdı. Deniz Çakır'ın o masadaki hanımları görüntü fotoğrafladığı, daha sonra kendilerine gidin sizin buralarda ne işiniz var, Arabistan'da yaşayın gibi hakaretlerde bulunduğu vardı. Bunun üzerine kendisine bir e, şikayet yapıldı, şikayetçi olundu. Deniz Çakır önce gitti, savcılıkta bu konuyla ilgili ifade verdi. Şimdi hafızalarımızı tazeleyelim. Savcılık çıkışı Deniz Çakır'ın söyledikleri vardı. Önce o bantı bir edelim Çünkü bugün çok önemli gelişmeler var. Yapılan suçlamaları kesinlikle reddettim. Ben bugüne kadar hiç kimseyi, kadın erkek, Başörtülü, başörtüsüz, hayat tarzı, cinsiyeti, dini, inancı, rengi için ayırmadım. Tam tersine birleştirmek için sosyal e, projelerde bulundum. Benim her zaman bugüne kadar duruşum ve yaptığım şeyler bellidir. Ayrıştırmak için değil, birleştirmek için bir sürü mücadele verdim. E, bahsi geçen hiçbir şeyi de yapmadım. Zaten e, ifademi de verdim. Zaten suçlamalar benim bugüne kadarki duruşuma ters ve hiç yakışık kalmadı. Bir sanatçı bir kadını başörtülü diye ayırmaz. Tam tersine. Benim türbanlı başörtülü farklı dinden farklı renkten ailemden arkadaşlarımdan hayranlarımdan bir sürü insan var. Bugüne kadar hepsini sarıp sarmaladım. Hepsi de beni çok severler. Şu anda da yanımdalar. Çok teşekkür ediyorum. Deniz Hanım görüntüler hı -hı. var dediniz. Evet görüntüler var. Hepsi. Elbette da. ki sunduk. Fakat şu an bir yargı süreci var. Daha fazla konuşmam s yasal s olarak doğru değil fakat bütün görüntüler incelendi zaten ortada. Teşekkür hı -hı. ederim. Maddesinden hı -hı. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hı -hı. Hayır, pardon. hayır. Hayır. Pardon. Hayır. Pardon. Hayır. hayır maalesef. Deniz Hanım. Şimdi Deniz Çakır adliye çıkışında doğal olarak diyor ki benim sanatçı duruşum ve bugüne kadar ki kadın platformlarındaki görevlerim buna uygun değil. Ben bu hanımlarla böyle bir tartışma içine girmedim. Hatta son cümlesinde diyor ki e, görüntüler var e, onları da dosyaya koyduk. Diyor ama işte o görüntüler bugün elimize ulaştı ama hiç Deniz Çakır'ın söylediği gibi şeyler değil. Aynı zamanda e, gittikleri kafeteryanın müdürü ve garsonlarının e, savcılıkta verdikleri ifade metinleri de geldi. Şimdi bu videoyu seyrettik. Bu videoda Deniz Çakır dedi ya ben böyle bir kadın değilim. Hatta bunun görüntüleri de var o görüntüleri de verdik dedi. Bakın o kafeteryada yaşananlarla ilgili çok ilginç bir kamera kaydı çıktı ortaya. ...sesli olarak da dedi ifade... Sarhoş mu? Sarhoş Bir Çekme yapımları Çekme yapımları telefonuna Tamam. Hala sözlü olarak Gerçekten sözlü olarak bir var şu an. Ve bu dükkanın içindeki yani kafeteryanın içindeki kamera kayıtları. Şimdi önümüzde savcılığa verilmiş ifade metinleri var. Ee, ve savcılık Deniz Çakır haricinde e, mekanda görevli operasyon müdürünü de e, ifadeye çağırmış. İfade aynen şöyle. Garson çocuklardan tartışma olduğunu öğrenince... 7-8 kişilik grubun yanına gittim. Yan masadaki Deniz Çakır bizim resimlerimizi çekiyor dediler. Ben de kusura bakmayın kendileriyle konuşurum diyerek Deniz Çakır'ın masasına yöneldim. Çakır'ın yanındaki kadınlar eğer fotoğraf çektilerse o, o fotoğrafları silmelerini istedim. Bunun üzerine Deniz Çakır neden türbanlıları alıyorsunuz? Burası alkollü mekan dedikten sonra karşı tarafın duyacağı şekilde... Arabistan değil burası diye bağırdı. Kızlar bize hakaret ediyor, uyarır mısınız dedi. Ben de Deniz Çakır'a bu mekana herkesin gelebileceğini, saygısızlık yaptığını söyledim. Grubun yanına giderek onlardan özür diledim dedi. Şimdi bir başka ifade. Bu da restoranın şube müdürü. Deniz Çakır, başörtülü kızların masasının yanından geçerken onlara hitaben ne bakıyorsunuz be diye sesini yükseltti. Daha sonra da sizin yeriniz burası değil arabislere gidin dedi ve aralarındaki tartışma büyüdü. Kafenin operasyon müdürüyle her iki masada da oturanları sakinleştirmeye çalıştık. Deniz Çakır telefonla grubun olduğu tarafa doğru mekanın görüntüsünü almak istedi. Grup ona niye, çakıyor, niye çekiyorsunuz dedi. Deniz Çakır da onlara benim fotoğraf çekme özgürlüğüm var. Sosyal medyada yayınlarsam Müdahale edebilirsiniz diye karşılık verdi. Arkadaşı telefonu alarak gruba Çakır'ın fotoğraf çekmediğini gösterdi. Ben Deniz Çakır'ın elini tutarak sizi dizilerden seviyoruz, ailece sizi seyrediyoruz. Burada olay çıkması sonucunda işten atılacağım iki çocuk babasıyım, beni işsiz bırakmayın dedim. Deniz Çakır çıktıktan sonra grubun yanına giderek kendilerinden özür diledim, kahve ikram ederek özür mahiyetinde hesap almadım. Şimdi tabi beyanlardan yola çıkıyoruz ya, bunlar da ifadeye giden iki görevlinin yani olayın geçtiği restorantın biri operasyon müdürü, diğeri de şube müdürü. Bugün Guardian gazetesinde yayınlanan bir haber bu. Deniz Çakır gittiği mekanda başörtülü kadınlara hakaret ettiği ve onlarla kavga ettiği yolunda suçlanmıştı. Ee, ve daha sonra hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık Deniz Çakır'ı çağırdı, ifadesini aldı. Biraz önce size serettirdim. Ee, savcılık çıkışında Deniz Çakır son derece sakin, e, kendisi hakkında söylenen e, veya ithaf edilen suçu işlemediğini, e, her zaman bir duruşu olduğunu, bu tip söylemler olmadığını, hatta video kayıtları olduğunu, onları da içeriye verdiklerini söylemiş idi. E, tabii yavaş yavaş... E, Perde aralanmaya başlayınca e, olaya tanık ve olayı yatıştırmaya çalışan iki kişinin daha ifadesi çıktı. Her iki ifade de Deniz Çakır'ı itham altında bırakan ifadeler. Her ikisi de e, şikayetçi tarafın e, şikayet dilekçesinde yer alan sözlerin söylendiğini beyan eden kişiler. Ve e, biraz önce de seyrettiniz mekanın bir görüntüsü var aralındaki tartışmanın. Bir kısmı güvenlik kamerası kaydı. Daha sonra ses de geliyor üzerine. E, masalar birbirlerine çok yakın. Deniz Çakır'ın sürekli sesi geliyor tartışmanın olduğu yerden. Ama bu iki ifade, biri operasyon müdürü, diğeri de şube müdürünün ifadeleri. Bu her iki ifade de Deniz Çakır'ı e, sıkıntıda bırakacak ifadeler. E, hocam insanların söylediklerini hatırlayamaması ya da ...anlık olarak o ana ilişkin olayları yanlış hatırlıyor olması mümkün müdür? Ya da hatırlamak istediği kadarını mı hatırlar insanlar? Yani suçluluk psikolojisiyle hareket ettiği için hatırlayamaz veya bazı suçluluk kişiler... Suçluluk psikolojisiyle hareket ettiği için hatırlayamaz. Evet, hatırlayamaz. Bir de bazı kişiler o kadar ileri gelirler ki profesyonel yardım almalarını gerektirir bu, bu durum... Kendi yalanına kendi inanırlar ve çevresini de inandırmak isterler ve bunun için tüm sanatını, kariyerini kullanmaya çalışırlar. Daha önceki yayında da bunu, bu konuyu ele aldık ve ben dedim ki beden diliyle sadece önüne konmuş, okutulmuş veya... Önüne eline verilmiş bir metni söylüyor. Beden dili yalanlıyor şeklinde söylemiştim. Gerçekten de hemen derhal hatasından vazgeçmesine ben bu yanlışı yaptım. Türbanlarla tartıştım. Aslında böyle bir insan olmak istemezdim. Ama tüm toplumdan özür diliyorum diyebilirdi. Bu kamera kayıtları er geç bu şahitler. Er geç onu zaten itham altında ve e, suçluluğunu ee, tabii ki mahkemenin vereceği bir durum ama beden diliyle biz çözmüştük. O yüzden zararın neresinden dönersen kardır, düşmez kalkmaz bir Allah. Sanatçı da yanlış yapabilir, yürüyün gidin başka ülkeye de demişti de olabilirim. Ama bunu benim hamlığıma verin. Elbette bu kadar sevenin, bu kadar e, ger gerek medyada, gerek dizilerde madem, göz önündeyim artık kendisine yeni bir sayfa açmalı ve bu kulağına da küpe olmalı. Bundan sonra bütün dizi oyuncularımız artistlerimiz, sanatçılarımız ve herhangi bir insan kameralar önündeyiz şeklinde bilmeli, öyle yaşamalı bu işi ahirete bırakmaya veya mahkemelere bırakmaya gerek yok şimdiden teri taze temizlenelim ve dürüst bir yaşamı bugün itibarıyla beyaz sayfa açalım. Bakın Tayyar Bey'in beyaz gömlek giyip nasıl ki hayatında hafta sonuna bir beyaz sayfa açarak başlamak istediği gibi zaten bu fırsat var şu anda kameralarda kendisini yalanladı, ses kayıtları da ve e, şahitleri verdiği ifadelerde bu şekilde. O yüzden önüne koyduğu e, harbi delikanlı kız olarak... E, İfade metnini konuşmak yerine o gün bütün mikrofonlar uzatılmış, evet ben yal, yanlış yaptım, mahcubum, bundan dolayı da e, yani hukuk önünde mahcubiyetimi ve affımı dileyeceğim dese, o gün de söyledik, şu ana kadar affedilmiş, bu konu unutulmuş bile olurdu. Görüyorsunuz kanayan yere devamlı kanar. O yüzden U dönüşü yapması gerekiyor. Hocam özür ve pişmanlık mekanizması niye anında devreye girmez? Çünkü egosu yüksek kişilerde veya belli kariyere, sürekli pof poflana, sürekli e, kendisini e, haksız olsa bile sen haklısın denilen durumda affedersiniz. E, Öyle denildiği için mi? O bu egoyla sürekli kendini haklı gördüğü için mi? Şimdi, şimdi birilerinin sen daima haklısın demesi başka bir şey, onun kendini sürekli haklı görmesi başka bir şey değil mi? Kesinlikle. Şimdi birincisi kendisiyle alakalı. Bir olayda, bir olayın olmaması üzerine çalışmıyor. Yani haklıyım veya suçlu değilim üzerine, tezi üzerine çalıştığı sürece çoğunlukla haksız ve suç işleyici davranışları insan sergiler. Bizim olayımız burada bir kişiyi linç etmek değil. Bu olay vasıtasıyla analiz ve sentezlerimizde bütün sanat camiasına ve tüm insanımıza yeni çizgiler, yeni yollar belirlemek, ödenmiş faturaları bir daha başta kendisinin ödemesini istemiyoruz. Toplumun, hele onu sevenlerin rol model alanlarında, kendi hayatlarında yeni bir yapılanma, yeni temiz başlangıçlar için bunu konuşuyoruz. Aynı zamanda bu kişilerin eğer egoları çok şişikse... E, Kimlik ve benlik dengelerini kuramamışlarsa herhangi bir suçlanma durumunda saldırıya veya inkara geçerler. Halbuki ben insanım, hata yapabilirim, yaptım ama bunu sürekli yapmayacağım. Bununla ilgili kimlik, benlik ve kişilik dengemi koruyacağım. Çünkü ben yaparsam tüm benim hayranlarım da benim izimden, benim yolumdan devam edecekler. Kendisi evliya değil, peygamber değil. Yani normal bizler gibi bir insan ama belli hayatın cilvesiyle belli bir kariyere gelmiş, belli gayret etmiştir, çalışmıştır. Onları hep alkışlıyoruz. Zaten biz sürekli alkışlayan bir halkız. İşte burada artık sürekli alkışlamak Bence mesele, mesele de burada hocam evet. Biz iyi de alkışlıyoruz, kötüyü de alkışlıyoruz. Bravo. Özellikle de popüler insanları yanlış yaptın, bak ben senin bu hareketini ya da bu söylemini sevmedim... Denediğimiz için bu kontrolden çıkıyor. Halbuki Deniz belki de bu tartışmanın hemen arkasından Kesinlikle. şöyle bir açıklama yapsaydı. Değerli kamuoyu dün hiç istemediğim ve e, bana yakışmayacak bir durumla karşı karşıya kaldım. Doğru. Öncelikle dün tartıştım hanımlardan ve sizden kamuoyundan özür dilerim deseydi bu iş bence hiç alacak. Kesinlikle hiç Ama işte bitmezdi. o mertebe Doğru. niye gelmiyorlar hocam? Yani bunlar sanatçılar, popülerler, şöhretler, çok para sahibiler, çok okuyorlar, çok aristokratlar, çok biliyorlar. Evet. Ama özür me mekanizması ne yazık ki devreye girmiyor. Ne bunlarda bunu tutan? Özür dilerim, ya kamuoyu özür dilerim, ya Ekrem senden özür dilerim. Bu yok hocam bunlarda. Kesinlikle. Bunlar hep haklılar. Kesinlikle burada kaygılar devreye giriyor. Ben özür dilersem... İşte reytinglerim düşer, kariyerim düşer, karizmam sıfırlanır. Tam tersine burnunun dikine gittiğin sürece karizma yerin dibine doğru gider. O yüzden yerin dibi yerine göklere doğru kanıtlanmak gerekiyor. Ve toplum olarak da şu saniyeden itibaren karizması olur, kariyeri olur, diploması olur, zenginliği olur. Yanlış yanlıştır. Kişiye göre değişmemeli. Yani bir kişi yanlış yapıyorsa eğer biz onu sevi zaten seviyorsak uyarmamız lazım. Bir insanın üzerindeki akrebi haber vermek kadar sevgi, şefkatli ne olabilir ki? O yüzden bir sanatçının, bir yüce insanın, bir toplum önündeki insanın hatasını söylemek ona rezil etmek değil, vezir etmektir aslında. Tabii ki usulünce söylenir. Diplomatik yollarla söylenir, psikolojik yollarla söylenir, sevdiği dille, e, hatta öğrenme stiline göre bile söylenebilir. O yüzden biz bundan böyle en azından çevremizdeki sevdiğimiz, saydığımız insanlara yetki verelim. Bizim hatalarımızı yapıcı bir, bir şekilde bize söylesinler. O zaman gururumuz e, yerle bir olmamış olur. Hatta biz izin verdiğimiz için, Deniz Hanım bugün izin verse. Uçan Kuş TV benim tüm yanlışlarımı önce bana söylesin sonra eğer düzeltmezsem bunu canlı yayında açıklasınlar dese hiç de irite olmaz, rahatsız olmaz. O yüzden kendisiyle çarçabuk barışıp sonra e, türbanlısı olur, türbansız olur, başı kapalısı olur, açı olur, toplumla derhal barışmalısın Deniz. Başka yolu yok. Evet. Hocama katılıyorum. Yani genelinde tabii İşim psikolojik danışmanlık değil ama bu barışma mevzusuna kesinlikle katılıyorum. İnsanların kılık kıyafetleri, neye inandıkları, nasıl yaşamak istedikleri kimsenin e, derdi olmamalı. E, Deniz Çakır, evet agresif bir kardeşimiz, arkadaşımız. E, medyaya karşı da bu e, pervasız tutumları var. Özellikle gece eğlencelerine çıktığı e, zamanlar, geç saatlerde Görüntülerdeki hali, tavrı, medyaya olan yaklaşımları evet biz herkes sevmeyebilir, herkesin işine gelmeyebiliriz çok da normaldir ama nasıl ki biz onların yaptıkları işe saygı duyuyorsak dışarıda fotoğraf makinesiyle ya da elinde mikrofonla dolaşan arkadaşlarıma da saygı duymak zorundalar. O çocukları aşağılamak, onlara kötü söz söylemek ya da onları orada akıllarınca, kendilerince küçük düşürmeye çalışmak sadece onları acizleştirir. Ee, o çocuklar bu durumları bile bile eğitim alıyorlar. Onların en güzel eğitimleri o sokakta yaşadıkları, gördükleri şeyler. Ee, Deniz böyle agresif bir kadın. Ama işte biraz önce seyrettirdim. Ee, aynı Deniz e, günlerce kavga ettiği gazetecilerle adliye çıkışında görüyorsunuz. İşine geldiği için çünkü orada derdini anlatacağı için. Bir bal börek durumunda. Özür mekanizması çok önemli bir şey. Hepimiz insanız ve hata yapabiliriz. Fikirlerimiz yarın değişebilir. Ya da anlık öfkemizle ortamda bulunan insanları üzebiliriz. Ama en kestirme işi çözme yolu özür dilemektir. Hatalıyım ve özür dilerim. Bu kadar. Büyürsün. Hiçbir zararı olmaz bunun. Ama Deniz Çakır'ın hayır yok böyle şeyler. Ben öyle bir şey yapmadım dediği noktada dediğim gibi mekanın operasyon müdürü ve şube müdürünün savcıya verdikleri her iki ifade de birbiriyle örtüşüyor. Ve bundan sonraki süreçte tahmin ediyorum mahkemede devam edecek. Ama ve lakin, Deniz Çakır'ın kamuoyunun önünde düştüğü bu durum denize ağır mal olacak. Öyle görüyorum çünkü her zaman söylerim kamu vicdanı en büyük yargı mahkemesidir. Eğer orada aklanamazsanız bir daha ağzınıza kuş tutsanız olmaz. Çıkarsınız hukuk orada karar verir. Kovuşturmaya yer yoktur der savcı geriye çevirebilir. Mahkemede bir süre sonra barışabilirler. Bilmiyorum ne olur. Ama ve kamuoyu vicdanında kendinizi aklayamazsanız bir daha ağzınıza kuş tuşsanız olmaz. O yüzden Allah denizin yardımcısı olsun.